536 ile 398'i toplayalım ve bunu iki farklı metot kullanarak yapalım. Böylece burada bahsettiğimiz eldeli toplama işlemini daha iyi anlayabileceksiniz. Şimdi, önce alışılmış bir metot kullanarak başlayalım. Birler basamağıyla başlıyoruz. 6 artı 8 kaç eder? 6 ile 8 eşittir 14. Sonucu buraya yazdığımızda, birler basamağında dört olur. Sonucumuz, dört artı bir onluğa eşit. O yüzden, onlar basamağına on yazalım. Şimdi, onlar basamağına odaklanıyoruz. Elimizde bir onluk, artı üç onluk ve artı dokuz onluk var. Bu toplamda kaç eder? Bir artı üç artı dokuz eşittir on üç. Şimdi bulduğumuz 13'ün 13 tane onluğa eşit olduğunu unutmamalıyız. Ya da başka bir açıdan düşünürsek bu sayı 3 onluk ve 1 de yüzlüğe eşittir. Burada kafanız karışmış olabilir. Unutmayın. Bu sayı onlar basamağında. Yani 1 adet 10, 3 adet 10 ve 9 adet 10'u birbirine ekliyoruz. Aslında biz 10 artı 30 artı 90 işlemini yapmış oluyoruz ve toplamda 130 buluyoruz. Yani 30'u buraya yerleştiriyoruz. Burada onlar basamağındaki 3, 30 sayısını gösteriyor. Şimdi buradaki 1'i de yüzler basamağına yerleştiriyoruz. 10 onluk 10 100'e eşittir. Şimdi ise yüzler basamağındaki sayılarımızı topluyoruz. 1 artı 5, artı 3 eşittir Bakalım 1 artı 5 eşittir 6 6 artı 3 eşittir 9 Bu 9 yüzler basamağında olduğu için aslında 900 Yani 100 artı 500 artı 300 eşittir 900 Ve işte işlemimizi tamamladık Sonucumuz 934 हारी का?